Değerli dostlar merhabalar. Nerelerdesiniz? Gözümüz yollarda kaldı. Bugün MyLife TV Türkiye stüdyolarındayız ve hangi programdayız? 10 numara 5 yıldız programı. Başlasın. Öğrenci çocuklar teknoloji konularını nasıl yok? Evet. 10 numara 5 yıldız teknolojiyi kullanmak için 10 numara 5 yıldız TV programımızı YouTube kanalımızı İzleyin. Niye? Çünkü bu teknolojik aletler bakın her tarafımızda var. Kameradır, mikrofondur, telefondur, televizyondur, internettir, oyundur. Bunlar hepsi niye hayatımıza gırla giriyor? Bizi mutlu etsin, hayatımızı kolaylaştırsın diye. Ama bizi esir alsın veya zehir etsin diye değil hayatı. O yüzden özellikle ilkokul talebelerinde yani telefon veya internet teknoloji kullanımı bir saati aşmamalı. Ortaokul talebelerinde iki saati aşmamalı. Lise talebelerinde ise üniversite hazırlık da var biliyorsunuz. Üç saati aşmamalı. Yoksa bağımlı gibi olursunuz. Çünkü niye? E, bağımlı olduğunuzda aynı e, uyuşturucu bağımlısı gibi, aynı alkol bağımlısı gibi siz de tekno bağımlı olursunuz. Kafanız güzel gibi gözükür, mutlu gibi olursunuz. Ama zamanla teknolojisiz, Telefonsuz, televizyonsuz, oyunsuz, yaşayamaz hale gelirsiniz. Teknoloji kıskanç sevgili gibidir. Hastalıklı kıskanç. Yani patolojik, hasta, kıskanç sevgili gibi hayatınızın tüm alanını kapsar ve onsuz mutlu olamazsınız. Onsuz mutlu olamıyorsanız, yoksunluk duygunuz varsa, bir sporla arkadaş ortamında, aile ortamında iki laf edemiyorsanız, Sokakta yürüyüp sohbet edemiyorsanız, kısaca hayattan kopmuşsanız mutlaka profesyonel yardım alın. Aman ha dikkat gençler, aileler, siz de yardım edin bu gençlere ki eğlenceniz, mutluluğunuz, pikleyniz, şakalarız daha cancanlı ve cafcaflı olsun diyorum İkinci soru gelsin. Çocuklarda uyku bozukluğu şöyle, büyükler öncelikli en geç 12 civarlarında yatmış olmalı. Çocuklarda ilkokul talebeleri 9'da, ortaokul talebeleri saat 10'da, lise talebeleri de 11'i geçirmemeli. Büyüklerde 12'de yatmalı. Niye bu sorun çözülmeli? Çünkü özellikle çocuklarda büyüme, kemik gelişimi ve mutluluk hormonları onlu. Saat 10 gibi başlayıp 5'e kadar sürerken bu ortaokul talebelerinde 10.30 gibi 11 gibi, lise talebelerinde de herkese 11-5 11, gibi, 11 -5 arası mutluluk hormonu salgılanıyor. Büyüklerde en geç 12'de yatmalı ki sabah 5'e kadar vücut kendini hazırlamalı, uyku düzeni son derece önemli. Gündüz öğrendiğimiz bilgiler frontal loba geliyor yani geçici disk'e geliyor bilgisayar diliyle söyleyecek olursak. ilerleyen saatlerde de arka bellekte yer etmeli, demlenmeli, temizlenmeli ve günün tüm olumlu kazanımları ve bilgileri depolanırken vücudumuzda yeni bir güne hazır olmalı. Dikkat edin bankalarda bile 12-1 arası özellikle Bilgisayarlar güncelleniyor, gün sonu yapılıyor vesaire vesaire yeni güne hazırlanıyor. Onun, onun için de biz sabah 5 6 gibi kalkıp yeni güne sapa sağlam başlamak istiyorsak uyku düzenimize dikkat edelim. Uyku düzeni olanın hayatı düzenli olur, verimli olur. Evet, 3. soru gelsin. Çocuklarda ahlak gelişimi Çocuklarda ahlak gelişimi için aslında e, hamilelik döneminden itibaren büyükler, sosyal çevre, akrabalar e, tamamen çocuğa rol model olmaya, örnek olmaya çalışmaları gerekiyor. Yani toplum olarak seferberlik yapmalıyız. Bir genç, bir çocuk, bir ergen dünyaya adım atıyorsa e, ona biz davranışlarımıza, sözlerimizde, hareketlerimizde, yaşayışımızda örnek olmamız gerekiyor ki çocuklarımıza, Ahlak, karakter, kişilik gelişimi sağlam olmalı. Bunun için de e, ailede ağız birliği, fikir birliği, şart ergenin de bir birey olduğunu unutmayın. Bu çok önemli. Eğer çocuğun bir birey olduğunu kabul etmez, ona ergen olduğu için, çocuk olduğu için e, sevmez, saymaz, şefkat göstermezseniz çocuğunuz da ahlaken, e, karakter olarak, kişilik olarak geliştirin. Ergeni, Ergen kendisini tanımayanı tanımaz. Çocuk kendisini tanımayanı tanımaz. Çocuk kendisini şartlı sevildiğini hissederse, işte başarılı olursam, benim gibi olursan gibi, yani ona özel davranmazsanız, onu olduğu gibi sevmezseniz, tabii ki tehlikeli hareketlerine müdahale edeceksiniz ama, inanın koşulsuz sevgi çok önemli. Evet, dördüncü sorumuz, gelsin diyorum ben de merak ediyorum bakalım gençlerimiz ve ailelerimiz bize ne gibi sorular sormuşlar. Kardeşler arası çatışma nasıl önemli? Kardeşler arası çatışma ta anne hamile kaldıktan itibaren çocuğu e, ikinci bir kardeşin gelmesi üzerine kuma gelme gibi gösterilmemeli. Onu o çöpe atılmamalı. Ona gerekli ilgi, alaka yavaş yavaş daha da arttırılmalı. Çünkü ilgiyi ikiye bölüneceği için kardeşinin gelmesi e, hamilelik dönemi dahil, doğum dahil hepsinde kardeş müdahale olmalı. Çünkü kardeş de aileyle beraber çocuğun gelişini, doğumunu, sonra büyümesini, e, kendisinin nasıl büyütüldüğünü merak ediyorsa kardeşinin büyümesini izlemeli onunla ilgi alaka akrabalar olsun, baba olsun, anne tarafından olsun, e, yenik doğan kardeşin büyümesinde ona da bir sorumluluk verilerek aynı zamanda bunun bir düğün bayram havası içinde geçmesi gerekiyor ki çocuğa verilen sevgi, şefkat, ilgi alaka azalmamalı, tam tersine ufak ufak artmalı. Paylaşımınızı arttırırsanız çocukta kardeşi gelince kendisine verilen sevginin şefkatin azalmadığını tamamen ailede paylaşımın arttığını görürse bir tehlike gibi arz etmeyecek kardeşinin hayatını kolaylaştırmak onu sevmek paylaşımı arttırmak için geldiğini bilmeli evet bir sonraki sorumuzda son derece yine merak ediyorum sorular geldikçe ben hızlanıyorum galiba değil mi gençler sizlere bilgi vermek İnternette dolaşan saçma salak bilgiler yerine böyle akıllı tecrübelerimizden aktararak sizlere güncel bilgileri, iyi gelen bilgileri vermeye çalışıyoruz. Buyurun ensar bey. Ebeveynlerin boşanması nasıl Evet, ebeveynlerin boşanması durumunda çocuk kendisinden anne babanın boşandığını, ayrıldığını düşünüyor olabilir. Yani halbuki kendisini değil karısını boşuyor veya annesi kocasını boşuyor olabilir. Sakın ha sizin, e, sizden ayrılmak istediğini veya sizi boşamak istediğini veya e, sizi istemediğini düşünmeyin gençler çocuklar. Sadece bir zamanlar sevip birlikte olduğu karısıyla ya da kocasıyla anlaşamıyor. Sizin annenizle anlaşamıyor olması sizinle Anlaşamıyor olduğu anlamına gelmez. Sizin hesap kitabınızı lütfen ayrı tutun. Anne babalarda bir çocuğun babasından boşanıyor. Çocuğundan boşanmadığını bilmesin, düşünmesin. O şekilde eğer bir adam karısından boşanıyorsa, karısından boşanıyor sadece çocuklarından değil. Lütfen sapla samanı karıştırmayın. Herkesin hesabını ayrı tutsun. Kimse kimseye bu süreçte hakarettir, şiddet uygulamasın. Eğer bir geçimsizlik varsa ailecek aile terapisine veya evlilik terapisine gitsinler. Öncelikle yaklaşık bir yıla yakın psiko eğitim terapilerden geçsinler. Sorunlar küçükken başlayın. Pire kadar bile olsa yüz pire sizi ısırıp hast edebileceği gibi yüz küçük sorunda ailenin huzurunu bozabilir. O yüzden karı koca okullarına anne baba okullarına gidin ama bütün bunlara rağmen eğer e, geçimsizlik devam ediyorsa, bir ailede şiddet devam ediyorsa, sevgi aşk muhabbet bitmişse paylaşım bitmişse efendice ayrılın. Çocuklarınızın bunda hiçbir suçu yok. Çocuklar da suçlu gibi lütfen hissetmesinler. Ayrı evlerde daha güzel şartlarda olabildiğince boşanmanın travmalarını herkes kendi özel yaşamında azaltmaya bu noktada yine profesyonel yardım almaya devam edin efendim. Bekliyoruz. Evet başka bir soru. Nefes nefese gidiyoruz. Yeni okula başlayan çocuk ilkokulda nasıl adaptör. Şimdi aslında yeni okul çok tarihi bir fırsat insanın eski okulunda yaptığı işte yaramazlıklar, hatalar İtiş kakışlar, işte bugünkü aklım olsaydı şunu yapmazdım dediği tüm davranışlarını yeni taşındığı, yeni gittiği okulda kendisini çok güzel prezent etmeli, sunumunu iyi yapmalı, çevresini sıfırdan kurma fırsatı. Aynı zamanda eski okulundan da öğretmen olsun, arkadaş olsun, muhabbeti güzel olan insanları da oraya taşısınlar. Yani kalbinde, zihninde onların yok olmadıklarını bir ömür boyu okul, sınıf arkadaşlığının çok önemli olduğunu, öğretmen, idareci ve öğrenci ilişkisinin çok önemli olduğunu ama asla geçinemeyeceği, işte kendisine travmalar bırakan, kötü hatıralar bırakan davranış olsun, ihmal olsun, tembellik olsun, bunları yeni okuluna taşımamalı, sıfırdan başlamak büyük bir şans olarak görmeli ve kendisini, o iyi, okulun ilk günlerinde nasıl tanıtırsa, genellikle güncel haliyle e, iyi bir izlenim bırakırsa e, hayatı daha da kolaylaşacak. Çevresi ona göre yeniden organize olacaktır. Hayırlı olsun diyorum. Ne diyeyim? İkinci bahar gibi, yeni bir mevsim gibi, bunu fırsata çevirin. On numara beş yıldız. Tebrik ediyorum yeni okulunuzu. Evet. Bir Çocuklarda dikkat, odaklanma ve dürtü, kontrol, bozukluğu her üç çocuktan birinde görülüyor maalesef. Bunun da en önemli nedeni teknoloji bağımlılığı, ikincisi odaklanma ve dikkat eğitimlerinin zayıf olması, ondan sonra fast food, kolalı içecekler gibi içecekler, yanlış beslenme gibi durumlar odaklanma sorunumuzu arttırmaktadır maalesef. Bunun için profesyonel yardım alın. Dikkat odaklanma, bunun için kitapları var, materyalleri var. Mesela dikkati güçlendirme seti var. Benim arkadaşım doçent doktor Osman Abalı Bey'in mesela kitaplarından faydalanabilir. Pedagog psikologlardan destek alabilir. En önemlisi de haz eksenli yaşamayın. Yani dersler sıkıcı olabilir. Sorular zor olabilir. Bu tip durumda ödülünüzü doğru yere koyun. Şu dersi de bitir, ondan sonra dinlenirsin. Sıkıldıysan ben sana daha sıkıcı dersler vereceğim deyip zihninizi ve beyninizi eğitin. Sıkıldıysan şu 10 tane matematik sorusunu yap, sonra dinlenirsin diye kendinize telkinde bulunabilirsiniz. En önemli noktada dikkat, odaklanma ve dürtü kontrol, bozukluğu olan kişiler... Profesyonel yardıma ilave isteksizlikleri içinde isteğin gelmesini asla beklemesine istek arkadan gelecek. Başlayın. Eğer okula gidecek durumları yoksa, kalkıcı halleri yoksa, kendi başlarına gelip zebellak gibi durup kalk sen yaşlı bir morut değilsin, peşte hasta değilsin marş marş okula demeli. Ya, çok Çekingenlik. Çocuklarda çekingenlik, çekingenlik adı üstünde. Çekinseniz bile adım adım yol almanız gerekiyor. Yani mesela kimsenin yüzüne bakamıyorsanız, önce yüzlere bakın. Bir saniye, sonra iki saniye, sonra üç saniye, sonra gülümseyin, merhaba deyin mesela bir kişiye. En güvendiğiniz kişilerin bulunduğu ortamlarda bulunmak bile zamanla çekingenliği, sistematik bir şekilde aşmaya çalışın. Önce ortamda bulun. Sonra başınızı kaldırıp etrafınıza bir bakın. Sonra göz kontağı kur kurmaya çalışın. Sonra göz göze diz dize yani yakın mesafeden babanıza, annenize, abinize, kardeşlerinize ve yakın komşulara, güvenilir kişilere mesela bakkalınıza veya marketçinize merhaba diyebilirsiniz. Hayırlı işler dersiniz. Yavaş yavaş yakın çevreden başlayarak yayılın ve zamanla e, tanımadığınız ama güvenli ortamların olduğu mahallelerde hayırlı işler gibi, iyi günler gibi, teşekkür ederim gibi diyerek yavaş yavaş bu sosyal kaygılarınızı aşabilirsiniz. Bir de sorun ben şu karpuz satan adama hayırlı işler desem en kötü ne olur? O da hayırlı işler dedi. Hatta bir genç bir çocuk ona hayırlı işler dedi diye motiva olur. Siz de motive olursunuz. Kısaca Uçan kuş dahil, tabiat dahil, hayvanlar dahil, insanlar dahil, yavaş yavaş sistematik olarak dünyaya pozitif enerji gülümseme, muhabbet etme, kimle ne konuşacağınızı bilirseniz sosyal kaygınızda hızla azalacaktır. Hatta selam verdiğiniz, hayırlı işler dediğiniz, iyi günler dediğiniz, soru sorduğunuz, bilgi aldığınız insanlar da bir işe yaradık diye çok mutlu olurlar de. E, bu cesaretsizliğinizi, özgüven eksikliğinizi kıracaksınız. Çünkü e, kaygılanacak bir şey yok. E, selam verdin diye kimseyi dövmezler, kimseyi öldürmezler. niyetinizde sağlam tutun. Korkularınızla değil, cesaretinizle de arkadaş olun gençler. 10 numara 5 yıldız programı devam ediyor. Evet, şimdi bu şekilde devam etti. Güzel 10 soruyu cevapladık. E, belki de... Hocam devam etti, ediyor dedi. Acaba reklam mı girecek? Reklamın en güzeli bizim buradayız. Evet, bir sonraki programda yine devam edeceğiz. Hoşça ve dostça kalın. İyi günler.